Kapıları çalan benim, Kapıları birer birer, Gözünüze görünemem, Göze görünmez ölüler, Hiroşimada ölüle Oluyor bir on yıl kadar, Yedi yaşında bir kızım, Büyümez ölü çocuklar,